Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoşgeldiniz. Cihazımız Dell N5050. E, Y3 bir cihaz, birinci nesil. Bu cihazlarda Windows 10 yüklendiği zaman, ekran kartını tanıdığı zaman bu ekranda kalıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan ilerlemiyor. E, bunun sebebi BIOS güncellemesi. Şimdi BIOS güncellemesi yapacağız.